İşte kadınlar olarak iş dünyasındaki kadınları tanıtıyor ve aynı zamanda onlarla çalışan kadınların sorunlarını konuşuyoruz. Bugün de karşımda Koçtaş, pazarlama ve dijital kanallardan sorumlu genel müdür yardımcısı Ebru Dalip var. Merhaba Ebru Hanım, nasılsınız? İyiyim, merhaba. Sizler nasılsınız? Biz, biz de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ebru Dalip kimdir? Hangi eğitimleri aldınız, kariyer hayatınız, nasıl ilerledi? Elbette. Ben 1976 yılında Ankara'da doğdum. Eğitim hayatımın çok önemli bir kısmını da Ankara'da tamamladım. Üniversiteyi ODTÜ'de, istatistik bölümünde okudum. Ondan sonra aslında okul bittikten sonra yaklaşık olarak İstanbul'a çalışmaya geldim. 2003 yılında da burada çalışırken masterımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme alanında yaptım. İş hayatı olarak da ilk işim Osmanlı Bankası. Osmanlı Bankası'nda MT olarak başladım. Benim zamanımda çok popülerdi. Özellikle istatistikten mezun, matematikten mezun arkadaşlarımın tamamı MT olup bankalara girmeye peşindeydi. Ben de o kervana katıldım. Yaklaşık iki yıl bankada çalıştıktan sonra çok bana göre olmadığını anlayıp Türksel'e kendi kendime bir başvuru yaptım bir gün. Hani orası popüler, işte telekom iyi gidiyor vesaire diyerek. Ve uzun bir birliktelik yaşadım Turkcellde 2001 yılında girdim. 2016 yılına kadar da Türksel'de çok ağırlıklı, yani tamamı pazarlamada, farklı pozisyonlarda görev alarak çok keyifle çalıştım. 2016 yılında da e, yine dedim ki artık hani 16 yıl bir şirket çok uzun ve bir değişiklik yapma zamanı geldi. Konfor alanından çıkıp hızlısı nevru ve koş topluluğuna e, gir girerek Koştaş'ta çalışmaya başladım. E, i̇lk olarak pazarlama direktörü olarak girmiştim 2016'da. 2019 yılı itibariyle de başında e, pazarlama ve dijital kanallardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum, keyifle. Çok güzel bir kariyer. Üstelik de şimdi malum Türkiye'de yönetici pozisyonlarında kadınları az görüyoruz ve genel müdür yardımcılığında sizi görmek gerçekten mutluluk verici. Tabii bunun başka sebepleri de var. Tabii ki kişisel başarınızın liyakata önem verilerek sizi kariyerinizde bu noktalara taşımış olması çok önemli. Bir başka nokta da Koç Holding'in bir Koç Holding'in bir parçası Koçlar ve Koç Holding, toplu cinsiyet eşitliği konusunda King For She kampanyasının en büyük destekçileri arasında yer alıyor ve biliyoruz ki Koç Holding eşitliğin sağlanması için pek çok çalışma yapıyor. Bu yüzden bu kapsamda biraz Koç Taşı yakın merceğe alalım istiyorum. Hani Koç Taş'ta kadın erkek çalışan sayısının kadın yönetici oranı nedir ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için siz Koç Taş'ta Neler yapıyorsunuz? Çok güzel bir soru. E, açıkçası bu konuda konuşmayı da çok seviyorum ben de. E, bizde yaklaşık 3200 kişi çalışıyor. E, tabii mağaza ağımız geniş olduğu için e, oldukça kalabalığız. Merkez tarafımız da e, küçük olmakla beraber. E, bu 3200 kişinin e, tüm şirket diye baktığımızda e, kadın oranı e, %30. Dolayısıyla e, çok yüksek değil, orada gidecek yolumuz var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 e, o eşitlik farkındalığını topluma empoze etmeye çalışıyorsunuz. E, eskiden görürdük kadınlar evde temizlik yaparken erkekler gazete e, okurken olurdu reklamlarda. E, bu anlayışın Koçtaş'ta, Koçtaş reklamlarında artık yıkıldığını görmek, e, elin matkaptıdan kadınları görmek hakikaten çok güzel ve çok önemli.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 Elbette merkezinde o olurken o mesajı nasıl verdiğimiz çok önemli ve biz e, bu konuda gerçekten duyarlıyız. Hem topluluk olarak hem şirket olarak. Ne kadar güzel. Bir özetleyebilirim? Hemen sormak isterim. Belki mağaza müdürü olmayı düşünen kadınlar vardır. Bu alanda kendini geliştirmek isteyenler vardır. Bir kadının temel olarak Hangi vasıflara, özelliklere sahip olması gerekiyor? Malzemeleri olmak için aslında tabii ki bir perakende geçmişi muhakkak arıyoruz eğer dış bir adaydan bahsediyorsak. E, çünkü önemli. E, bir şekilde sayılara çok hakim olması gerekiyor. Yani sayıyla, veriyle konuşuyor olması gerekiyor. E, çünkü bizde 19 tane kategori var. E, yaklaşık 30 bin ürün var ve biz bir ürün, yani bir perakenden iyi gittiğini tek bir parametreyle açıklayamıyoruz. O yüzden e, o şey, yani mağazayı yönetirken o sayıları hangi kategoride iyi, hangisinde kötü, neyi iyileştirmesi gerekiyor tarafında bir kere net bir e, analitik bakış açısı istiyoruz. Aynı zamanda nidarlık vasfı istiyoruz. Çünkü hani küçük mağazalar görece küçük ama büyük mağazalarda yüzün üzerinde çalışanlarımız olabiliyor. Hatta 150'nin üzerinde olabiliyor. Dolayısıyla o ekibi koordine edecek, motive edecek, düşenleri zamanında ayağa kaldıracak, e, onlara ilgili koçluğu verebilecek e, özellikleri e, arıyoruz. E, tabii e, müzakere de önemli bizim için. Yani mağazaya gelen, giden müşteri şikayet olduğunda veya müşteriler bir talepte geldiğinde o ahengi mağaza içinde yönetmesi de çok önemli. E, üniversite mezunu olmasını önemsiyoruz gibi özellikleri asla sayabilirim pek çok özellik var umarım mazmudur olur. Evet. Bunlar bu özellikleri dikkate alır ve kendilerini o alanda yetiştirirler ki oraya, oru bölümlere, pozisyonlara aday olabilsinler. Şimdi tabii siz e, Koçtaş'ın e, pazarlama ve dijital kanallarından sorumlu genel müdür yardımcısı. E, bu pozisyon e, kolay olmasa gerek. Yani pazarlama dediğimiz çok geniş bir alan. E, peki bu alanı seçmek isteyen ...kadınların özellikleri ne olmalı? Bir pazarlama direktörü... ...ya da pazarlamadan ve dijital kanallardan sorumlu... ...genel müdür yardımcısı ne yapar? Ve bu pozisyonda çalışabilmek için... ...hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tabii kısaca bahsedeyim. E, açıkçası ben kendi geçmişimde biraz şanslıydım. Çünkü Türksel'de e, çok uzun süreler kaldım... ...ve bu sürelerde hiçbir zaman için... ...aynı yerde kalmadım. Dolayısıyla... Bugün pazarlama e, yeni durumda tanımı çok geniş bir alan ve e, sadece işte marka yönetimi bilerek, e, iletişim bilerek e, pazarlama yapamıyorsunuz. Dolayısıyla işin e, müşteri dediğim tarafını bilmelisiniz, işin e, varsa segment yönetimi ya da işte çeşitli müşteri gruplarını özel yönetim programlarını bilmelisiniz, müşteri analitiği tarafını eğer büyük çaplı şirketlerden bahsediyorsak tabii ki bilmelisiniz. E, dijitali ve dijital pazarlamayı bilmelisiniz çünkü o taraf gerçekten yenilikçi ve büyüyen taraf. Dolayısıyla ben bu anlamda e, çok fazla farklı rol aldığım için e, sorumluluk anlamında e, bir sürü alanını tanımış oldum pazarlamanın e, ve hani, pazarlama pozisyonlarına daha hazır hale geldim. O yüzden ilk önce e, pazarlamanın farklı alanlarında deneyim sahibi olmanın önemli olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Pazarlama her ne kadar e, daha soyut bir kavram gibi olsa da e, analitik tarafı çok gelişen ve günümüzde ayrıştırıcı bir taraf. Ben kariyerimin önemli bir kısmını e, büyük veri, veri madenciliği e, veya e, müşteri analitiği taraflarında geçirdim. Dolayısıyla da yani, pazarlamada bir e, performans göstergesinden bahsediyorsak onu analitik anlamda e, ona yaklaşabilmek veya İletişimi yaptığımızda bile bunun yaptık da ne oldu tarafını açıklayabilmek tarafında şansım oldu. Ki bu basit kısmı özellikle müşteri analitiği tarafı ve büyük veri tarafı da işin yine güzel kısmı. Çünkü bu konular çok popüler ve birçok şirketi günümüz rekabetinde ayrıştırabilecek özellikler. Bir başka konu. Pazarlama alanında bence e, pazarlamacı müşterinin e, sözcüsüdür, elçisidir ve her zaman müşteriyi sahiplenmeli. Yani şirketlerde X veya Y sebeple e, müşteri aleyhine demeyeceğim ama müşterinin en fayda sağlayacağı şeyler zaman zaman kararlar alınamayabiliyor. Dolayısıyla ben bu kararı aldığımda müşterim ne der e, perspektifini masaya getiren kişi olması lazım pazarlamacının. Ve çok iyi öngörü sahibi ve öngörüleri okumayı bilen, araştırmayla konuşan, müşteri bakış açısıyla yani aslında içten dışa değil, dıştan içe doğru karar verebilen, karar aldırabilen tarafta olması gerekiyor. Zannedersem son olarak da dijitali ekleyebilirim. Dijital, yani pazarlamacı bence dijital anlamda şirketi çekip sürükleyen, bu anlamda talepleri olan, e, dijitalleşmeyi işin e, işinin ve şirketin çeşitli yerlerinin e, içine son derece entegre etmeyi isteyen hevesli kişiler olmalı diye söyleyebilirim size. Yani ben kendime bunları mihenk taşı olarak alıyorum açıkçası. Çok geniş kapsamlı bir alan hakikaten evet. ve çok güzel yollar verdiniz. E, umarım Teşekkür ve ederim. rehber olur bu anlattıklarınız da. kanallar çok önemli. Görüyorum Koçtaş'ta da hep yakın zamanda peyderpep ya da peş peşe hep dijital alanda farklı farklı uygulamalar gündeme geliyor. İşte internetten sipariş, internetten siparişin hızlı bir şekilde erişimi vesaire gibi. Yakınlarda planlı yeni bir dijital uygulama olacak mı? Bunu şimdiden böyle bir parça söyleme şansı var mı? Yoksa biz de tutalım daha sonra mı açıklarsınız? Yani biz 2016 yılında dijital dönüşüm projelerini başladık. Ondan öncekiler bir çatı altında değil, daha şirketin ihtiyaçlarına göre paydaş pay yapılan şeylerdi. Açıkçası o dönüş, o tarihten itibaren dijital dönüşüm alanında ve çoklu kanal yönetimi anlamında yani dijital kanallar omni dediğimiz yeni tabirle bu alanda sayısız proje yapıyoruz. Önümüzdeki dönem yapacağımız işlerde, yani benim kafamda ikiye ayrılıyor. Birincisi dijital kanallardaki yetkinliklerimizi arttırmak. Hala çünkü yapacağımız çok fazla iş var. Asla bitmiyor. Sürekli daha iyisini yapmakla ilgili bir motivasyon içerisindeyiz. Hmm. Örnek veriyorum yani Comtr'yi lanse ediyorsunuz. iki yıl sonra bir e, ön yüzünü tekrar baştan aşağı değiştirmeniz gerekiyor. Değişen müşteri ihtiyaçlarına göre. Bir bu taraftaki yetkinliklerimizi arttırmak. İkincisi de e, müşteri deneyiminde dijitalleşmeyi çok daha ön plana çıkartmak diyebilirim. Burada da teknolojiler çok gelişti. Artık işte robotlar, makine öğrenmeleri, artificial intelligence dediğimiz yapay zeka uygulamaları. Yani bunları da işin içine katarak deneyimi hem müşteri adına kolay hem pürüzsüz hem de şirket açısından da daha optimum maliyetler yönetmenin yollarını arayacağız diyebilirim. Peki başka neler yapıyorsunuz? Bizim şu anda bizi çok heyecanlandıran, daha öncesine başladığımız fakat büyümesini hızlandırdığımız mahalleli diye tabir ettiğimiz Koçtaş Fix mağazalarımız var. Öyle ki mağaza sayısı kaç sorusu da birden cevap veremiyoruz çünkü seri bir açılış halindeyiz. Dolayısıyla bu da bizi gururlandırıyor. Pandemide çok zor dönemler geçirdik hem biz şirket olarak hem ülke olarak hem dünya olarak ama... Önümüzdeki dönem büyüme motoru olarak biz fixlerimizi ve dijital kanalımızı görüyoruz. Bunun da aslında bir fırsat olacağını düşünüyorum çünkü öncesinde sadece 19 ildeydik, şu anda 34 ildeyiz ve büyümeye devam ediyoruz ve büyürken aslında işte hem doğuya hem kuzeye veya sahil kasabalarına buralara da girerek büyüme büyüme isteğimiz var. Bunun da yine oralarda görece istihdamın daha zor veya daha az olduğu diyeceğim yerlerde hem kadınlar için hem erkekler için eşit bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Biz buna dikkat edeceğiz. Dolayısıyla büyüme yolculuğumuzun da bizi heyecanlandırdığını ve yine istihdam anlamında bize ve topluma fırsat sunduğunu da söylemek isterim. Biz de e, takipçisi olacağız, biz de takipçisi olacağız bütün bu çalışmaları ve yine sizin de takipçisi olacağız elbette. Ebru Dalip neler yapıyor e, sitemizde Koçtaş'ın yaptığı uygulamaları ve haberleri sürdüreceğiz. Hepimizin e, bu alanda herhalde öğreneceği çok şey var. E, Koçtaş'ın da bu alanda e, her gün yeni farklı uygulamalar yapıyor olması ve bunun başında da bir kadını, başarılı bir iş kadını olarak sizi görmek hepimiz için gerçekten e, mutluluk kaynağı ve pek çok genç kızımız için de rol model anlamında e, önemli bir yer işgal ediyorsunuz. Ben burada e, yine bizim temel olarak aldığımız toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yapıyoruz hep e, bu röportajları. Çünkü eşitliğin e, bir şekilde ülkemizde gelmesi için, yayılması için katkı sunmak istiyoruz. E, bu... Doğru.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 Keşke dönseler, keşke yani illa tercih edebilir tabii ki insan çalışmamayı ama bu e, tercih zorunluluktan dolayıysa onlara üzülüyorum ben açıkçası. Ve maalesef çok zorunluluk var. Şimdi hani az önce söylediğiniz kırış meselesi mesela. Şimdi bir kadın doğum yaptığı zaman evet bir dört ay 6 ay neyse e, iznini kullanıyor doğum iznini ama o Doğru. Işte dönmek istediğinde çocuğunu kimi bırakacak, bakıcıya mı bırakacak?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 Yok, gerçekten öyle. Hatta biliyorsunuz, kadınlar erkeklerden daha az maaş alıyorlar bütün dünya genelinde böyle bu sadece Türkiye'de. Evet. Ben de kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben ulusal medyada muhabirlik yaptığım dönemde maaşım şöyle gidiyordu benim. Ev kirasına, kreşe, kreşten sonra çocuğumu alıp eve götürüp ben gelinceye kadar onunla ilgilenen bakıcıya gidiyordu. şimdi düşünün bir kadın çalışmış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 mobbing adına ne derseniz, çok yüksek noktalarda. Yani İstanbul Sözleşmesi elbette bunu zaten olmasın diye ortaya çıkan, olduğunda da arkasından çeşitli hukuki, psikolojik vesaire destekleri vermeyi zaten amaçlayan bir sözleşmeyken ya zaten biz bu konuda iyileşme sağlayamayıp bir de sağlayamadığımız tarafta hala bunu koruyan, kadını koruyan sözleşmeyi neden tartıştığımızla ilgili,